Herkese merhaba arkadaşlar ee, Tek bloktan skybulun Yeni bir bölümü Pardon ye, Yeni e, Versiyonuyla beraber karşınızdayım Hatırlarsanız bunun birini çekmiştik arkadaşlar Eee Ve bu Bu Bunun yeni bir versiyonu çıkmış Ben de dedim ki Hadi bunun da bir yeni versiyonu çekelim arkadaşlar of, Tamam güzel Bayağı iyi Çok iyi Tamam Şöyle yavaş yavaş Lakin lakin yapalım tamam çok güzel şimdi odunumuzu aldık buradan dört tane odun çıktı tamam bunları alalım yani bizim biraz daha bir ee, tahta ihtiyacımız var chest çıktı chestten fidan filan çıktı eee boşver bunu bunları ben bir odun yapayım abicim tamam çok iyi bunlar bizim özelimizde dursun chest sen de şuradan yürü git eee, at şunları boş boşuna Yar lan oğlum gitsene lan Gitmiyor şerefsiz ya. Git şuradan. lan git ya. Niye gitmiyorsun? Lan gitsene. Git. İstemiyorum lan. Yürü Ya bak gene geliyor ananı sına anlattım çocuğu ya. Lan yemin dördüm sinirlendirdi beni ya. Ben şu dur sakin olmam lazım. Oy, oy. Tamam, al bunu. Al bunu. Al bunu. Tamam çok iyi. 6 tane toprak çıktı Arkadaşlar Aslında mevzu biraz skyblocka da benziyor Hakikaten Ama gerçekten çok keyifli ya Çok keyifli Keşke normal skyblockta da böyle olsa aşırı güzel olmaz mı arkadaşlar yani düşünsenize Böyle normal skyblockta böyle bir özellik var Gidip eşya almanıza yedek kalmaz ya bir de eskiden anasını avladığını hadi. ben eskiden bir de şey çekmiştim ya skyblock oğluların gözü aşırı domuz çıktı sen direkt git buradan biz domuzları sevmeyiz domuz eti karandır tamam bas şuraya tamam arkadaşlar bu seride bir de böyle bir challenge yapacağız domuz eti yememe challenge domuz eti yememeye çalışacağız bu nereden çıktı lan oh, elma çıktı güzel tamam şunları al ya neyse Bunları niye atamıyoruz la Harbi çok sinir oluyorum la Yemin ediyorum Aşırı sinirlendim şöyle Onları toplayalım bunlar ya, ileride işimize yarayabilir Şimdi şöyle Bunları böyle birleştirelim Tamam Şunu şuraya koyalım arkadaşlar Eee bunu buraya koyalım Şu fidanları böyle birleştirelim Ne yaptı böyle, Tamam şu 28 tane şeyde koy Tamam evet 3 dakikada buraya kadar geldik bence iyi bir mevzu anasını arvada telefon çalıyor Bir saniye arkadaşlar ben şunu açıp geliyorum Evet arkadaşlar Her serimizde tabi olmazsa olmaz Her serimizde illaki bir Telefon çalacaktır evet Ya telefon çalar ya kapı çalar evet. Bizim Çektiğimiz videoların azizlikleri bu arkadaşlar Hep videoda bana bir troll yapıyorlar bazı Şanslar Onların ben anasını neyse söylemeyeceğim. Yani söversem buraya bip yetmez. Tamam, şunları kır. Çok iyi. Onlar da şöyle. Tamam. 8 tane o tahta. Ulan oğlum tahtaya ben niye vurdum diyorum? Vallahi benim çok garip bir şeyim var. Pardon ben ana satayım ne oluyor lan? Korktum abi ya. Tevekkül bismillahirrahmanirrahim. Ne lan bu he çakıl ne oluyor la he su kovası tamam su, su kovası güzeldir ya Ama ee, bak şöyle sandıklarının keşke dolu dolu şeyler çıksa ya aşırı güzel olur Şöyle Bu arkadaşlar bu arada ben bunu seri şeklinde yapacağım ee, Eğer izlenirse devamı gelir Ya like gelirse devamı gelir ee, ya Bazı arkadaşlar ee, Like bir izlemeden para kazanacağımı falan düşünüyor Arkadaşlar benim like isteme sebebi şu yönden kaynaklı size söyleyeyim Ben ha. bunu bu seriyi sizin sevip sevmediğinizi anlamaya çalışıyorum Eğer siz seviyorsanız ben bu serinin devamını çekerim yani Eğer siz sevmiyorsanız da ben bu serinin devamını çekmem Hop, tamam bir de yorumlarınız da çok önemli e, Desteğinize çok ihtiyacım var Ana arvadını satayım bu çıktı Tamam dur neyse a Ağa çekelim ağaç Tamam şunları ekelim boş boş durmasınlar o kadar geldiniz O kadar gelmişsin bir çayımızı içmeden gitme diyorsun yani Tamam Neredeydi Ya valla şu, şu survivor'ın çok özlenişim arkadaşlar ya hep hep roleplay hep role play, hep yok ne bileyim katil yok şu vallahi ya bayağı özlemişim ya şu survivor'ı şunu kıracağım ya bir saniye şunu kır kır. burada olmadı ee, Onun bu seride neden çok tahta çıkıyor harbi diyeyim ya bak biz her zaman tahtaya ararız tahta bulamayız şimdi tahta istemiyorum anasını satayım bir sürü tahta var Dur. Bunu nereye ekebiliriz? Ee... Şunları kar ya ben bunları sonra ikemem en Daha iyi olur ya ha. Bayağı bir toprak ver bana oduna başlatma şimdi benim bu alanı geliştirmem lazım Tahtayla da geliştirmek istemiyorum çok fazla Bu ne lan Karpuz mu lan bu Çok severim Karpuz, karpuz, karpuz. Hadi evet, gene saçmalamaya başladım. Tamam, bunda tamam, bunu, bunu ananar vardı. Ne oldu lan? Tahtaya mı attın? Yok atmamışım tamam. Korktum abi abiye tahtaya gitti diye. Şöyle şöyle düzenleme yapalım. Karpuzu ee, koyalım. Öyle birlik filan. Ha ölünce bir de eşyalarımız gidiyor ya. O yüzden su kovası meşale tamam, bunları koy gitsin ha. şu 20 yapalım biraz alanı geliştirmeye çalışalım tamam bu bölüm baya bir gelişmeli geçti baya iyi oğlum ilk bölümden bu kadar gelişmemiz baya iyi arkadaşlar bu arada bölümün süreleri kaç dakika olsun 25 dakika olsun 30 dakika mı olsun ee, 15 dakika mı olsun kaç dakika isterseniz ona göre ben Çekeceğim arkadaşlar eğer 5 dakika derseniz 5 dakika bile çekelim 10 ee, dakika derseniz 10 dakika çekelim Domuz git şuradan Şerefsiz domuz Ben de ayarım sana bir daha benim varsama gelmeyeceksin diye Ulan domuz beni yine sinir ettin ya Aman çok iyi Tamam. Şuraya da şöyle bir bir tane koyalım. o bayağı iyi. Evet alalımız bayağı gelişti arkadaşlar. Eee hangi yeri kıracağım lan? Vallahi Ali'nin beyni anne Şurayı kıracağız. Eee süper. Ya oğlum. Toprak çıksın toprak. Toprak, karpuz. Toprak, karpuz, toprak. Toprak, karpuz, toprak. Başka bir şey çıkmıyor. Heh. Bal çıktı bal gabağı. Çok severim bal gabağını. Bal kabah, bal kabah tatlısı. Ne lan? Aa inek acı, hoş geldin acı navi. Mu, mu, lan Allah ne oluyor mu? Yürü git lan lan ne oluyor müslende mi? Onu bir tek kişileyebilir. O kişi kendini anladı. Bu ne lan? oo tohum çıktı. Ha, güzel olum niye sandığa gereksiz şeyler koyuyorum minecraft ya lan minecraft biraz elmas belmas bir şey çıkar ya ooo iyi iyi tamam. benim üç tane koyuna daha ihtiyacım var arkadaşlar üç tane koyun olursa tanıdığından yenmez şunu şöyle baya bir tamam tahta çıkmasından iyiydi ya yeter artık tahta senden sıkıldım buraldım abicim ya Vallahi bak ya Ama bu kadar yeter arkadaşlar Baya bir Fazla topladık Hemen topladığımızı şöyle Böyle dizelim arkadaşlar ee, Aslında bir tane balta yapsak Daha hızlı kazabilirim ama şu an hiç uğraşmak istemiyorum böyle işlerle. Ee, şu an ama baya bir alanı geliştirdik şunu. Pardon yanlış koydum çok özür dilerim. Biraz da şurayı geliştirelim. Baya iyi. Ya arkadaşlar ben böyle şeyleri çok severim. Ee, ne dedim size. Survivor'u çok severim. Ama eğer siz isterseniz. Baya bir çekeriz. Yani çekmek isterim baya. Ve o yüzden. Bildiğiniz gibi bu videoya yine bir 25 like bekliyorum. Çok fazla bir like istemiyorum arkadaşlar. Atabildiğiniz kadar like atın. Yorumunuzu güzel güzel yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Ne oluyor lan? Aa tavuk çıktı. Uley! abi. Abi abi abi abi. Evet tavuk çıldırdı. Abi, abi bana karpuz ver. Yani. Abi tohum ben. ben. Dur lan ben de tohum olacağım da. Ba ba ba. Bak şimdi bak. Bak. Bak. <gülüyor> baba baba baba. Toğu gelince nasıl gelir şerefsiz. Alın. Al. Al kayar. Dur şunları birleştir Bunun niye bu kadar çok tahta çıkıyor ya? Aslında bir tane table yapsak mı? Ya bir tane table yap ya, Kürek yapacağım. Denem bir tane de hani bir tane. Ta ta konuşamadım lan? Tamam, şöyle bir hemen şa. Şey lan oğlum oyun kafa yedi ya. Oyun çıldır iskamink. E ee, bunu buraya koyalım tamam. Ee, bizim kur kuraya ihtiyacımız var. Bunun içinde çubuk lazım bize. Çubuğumuzu aldıktan sonra yukarıda bir gelişim verdi. Ee, bizim ne yapmamız lazım? Bir tane balta yapmamız lazım arkadaşlar. Ee, bir tane de kılıç yapalım ne olur ne olmaz Bir tane Bir tane kazma yapalım Bir tane kürek yapalım Ayde. Çubuk almam lazım bir saniye ee, Bir tane kürek almam lazım Bir tane de taş, şey, taş. Tamam bunları Dizerim şöyle Ana ekranımıza Şöyle güzel bir şekilde Böyle çok güzel oldu ya Evet tam çok iyi Şimdi bizim kazdık toprağın kazısı taşı kazdığımız yer burası olduğu için bak böyle çok hızlı kazıyor ee, Bunu bunun bunu neyle kırıyorduk ha, bunu baltayla kırıyorduk bunu da Küreklen Ne oluyor lan bak gene domuz geldi yürü git şuradan domuz Lan senin yüzünden lan, şerefsiz lan, Ulan şerefsiz domuz Ulan Ulan şerefsiz Ulan senin yüzünden Şurada koyun öldü be Ulan şerefsiz domuz seni Ulan şerefsiz Ulan Batest çıktı Tohum çıktı Gel bakın buraya zilli Zilli Zilli la zilli zilli Onu iyice in ya bunlar şişko oluyor ha Abi bunu kırdık abici, ee, bunu da kır İnekci buradan git seni döldürmek istemiyorum canım kardeşim Biz inekleri çok severiz Hop. Tamam No lan Uuuu koyun geldi Oley! Oley! Oyun git şuradan. Ulan, keşke daha demin ki gitmeseydi be. Ulan, aşırı üzüldü bana ya. <gülüyor> bir zalım kurşuna gitti. Oo bayağı toprak topladık arkadaşlar. Tamam, bu kadar toprak yeter galiba ya. Çünkü bayağı bir alan geliştireceğiz. Bunları böyle yapalım, bunları böyle yapalım, tamam, çok iyi. Şimdi arkadaşlar, ben dediğim gibi size harek, size göre hareket etmiyorum, etmek istiyorum. Buraya bir ev yapalım mı? Ne diyorsunuz, buraya bir ev yapalım mı arkadaşlar? Alanı böyle geliştirip, şöyle küçük bir ev yapalım mı arkadaşlar? Ne diyorsunuz ilerleyen bölümlerde? Şu an yani bölümü, bölümü çok fazla uzun tutmak istemiyorum arkadaşlar. Şurayı geliştirip, buraları geliştirip videoyu bitirmek istiyorum Hani ee, Ben videoları neden çok fazla uzun tutmuyorum bununla alakalı da konuşayım biraz Arkadaşlar ben videolarda sizin Çok fazla Sıkılmanızı istemiyorum ee, Ortaya kalitesiz bir Video çıkmasını istemiyorum Bu yüzden de sizin dediklerinize göre hareket edeceğim Eğer bölümler o yani kaç dakika olsun derseniz ona göre çekeceğim ee, Derseniz eğer bir saat olsun bir saat bile çekelim. Ee, bu size göre kalmış bir şey. Eğer izlemek isterseniz çekeceğim bayağı uzun. Aman toprak gitti neyse. Neyse sıkıntı yok. Ee, ben biraz daha toprak kazayacağım arkadaşlar. Tamam çok iyi inek geldi. Bir hayvan kaybettik. Bir sürü bir hayvanımız oldu. Ee, benim küreğim de gitmek üzere. Oğlum kapanışı köre kırılarak yapmayalım. Çok aşırı kötü olur Abi 3 tane çıktı ya 3 tane yeter galiba Yok 3 tane yetmez bize 7-8 tane falan lazım ee, Ulan tam kapanışı yapacağım Ulan Ulan şerefsizler nasıl kumpas kurmuş Tam kapanışı yapacağım Şey çıkmıyor lan Aha Çıktı biraz daha benim şeye ihtiyacım var Toprağa ihtiyacım var Oo güzel güzel güzel Bayağı iyi arkadaşlar aşırı iyi buradan ne çıktı ee, Tamam al şunu Kır bunu tamam çok iyi Bizim şimdi deli gibi bir toprağa ihtiyacımız var şöyle bir 7-8 tane Çıksa Hatta bir 10 13 yapalım Tamam çok iyi Evet İnekçik Koyuncuk Lütfen sizi buralardan alalım Sağlarımızdan alalım gerçekten sizi sağlarda almak istiyoruz sizi pisten alalım mö, mö, mö, mö. sus lan Evet neyse videonun sonu boş yaparak bitirdik Evet arkadaşlar bu bölümümüzün burada sona geldik daha fazla tek bloktan skyblock istiyorsanız ee, bu video sizden 25 like bekliyorum videoların kaç dakika kaç dakika olmasını istiyorsunuz yorumlar kısmına yazın bölüm hakkında iyi de yazarsanız güzel olur. Evet arkadaşlar bu videonun burada sonra geldik Kendinize çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok iyi bakın. Gene kapı kapı çaldı. Bay bay. Hoşça kalın.